Izleyenler, haber Türkiye'nin Trafik Sana Haber karşınızdayız. Spendeniz ömer tarika haber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız. Günün haberlerini sizler için yorumlayacağız anlatacağız değerli dostlar. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtsak olursak. Sosyalcep tarika haber, Pinterest tarika haber, Instagram tarik haber, TikTok tarika haber, TV Facebook tarika haber. Link edin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, İnsan Ahmet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit, Ground Life 73, Youtube Tarık Haber TV, VK Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir e, tanışacak olursak, e, yayınlayız yayındayız, Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Mutlu yayına yayında yer aldım. Mutlu yayın kanalımız, tarh haberliklemize ulaşabilirsiniz. Tüy işte yayında gider herhangi kanalımız tarh haber tüyenimizle ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok beğenmeyi ve kanalımız Populay'a yayındayız. Populay kanalımız Tarka Bey'de videomuzda yolaşabilirsiniz. Bu biliyorsunuz sohbet otoları var değerli dostlar. Tiyatıdan bizi takip edebilirsiniz. İlk haberimize <gülüyor> geçiyoruz değerli dostlar. İlk haberimiz tabi ki de ee, Rusya alakalı görüntüler. Rusya'dan yerleşim yerine savaş uçağı düştü değerli yani Binaya böyle çakıldı. Rusya'nın Azak Denizi kıyısındaki Yes kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Pilotun düşmeden önce kendini fırlattığı rapor ediliyor. İşte haberin detayları. Haber. Haber. Dünya. Görüntüler Rusya'dan savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü. Görüntüler Rusya'dan savaş uçağı yerleşim bölgesine düştü. Rusya'nın Azak denizi kıyısındaki Yeis kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Pilotun düşmeden önce kendini fırlattığı rapor ediliyor. İşte haberin detayları. Rusya'nın Yeiskentinde kentinde yerleşim bölgesine uçak düştü. Düşen uçağın Su-34 savaş uçağı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan pilotun düşmeden önce kendini fırlattığı rapor ediliyor. Bakanlıktan açıklama. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Yeiskentinde kentinde eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim bölgesine Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü açıkladı. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şaka değil. Tam 18 trilyon not gücünde. Yüzyılda bir görülen olay. A köyü sattı. Mahalleli. Ha, haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar. Bir saat bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Millonlara ilgilendiren yasa teklifi kabul edildi. O cezalar affedilecek değerli izleyenler. Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, ekonomik düzen içeren 52 maddelik torba yasağı teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifte COVID-19 salgını süresinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödemeyecek 2000 TL altındaki izah borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarına Nakit ödemeleri halinde vergilen istisna olacak. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi. Maske cezaları, keviyake faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası. Son dakika. Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi. Maske cezaları, keviyake faizi, icra borçları... Çalışanlara yemek parası. Son dakika haberine göre milyonlarca vatandaşı ilgilendiren, ekonomik düzenlemeler içeren 52 maddelik torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, Covid-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. Geriyeki kredi faizleri ödenmeyecek. 2000 Türk lirası ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarının nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak. Son dakika ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25%'ten 50%'ye çıkarılıyor. Elektrik piyasası kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı veya cephelerinde kurulu gücü azami 50 kilovata kadar elektrik enerjisinden ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf olacak. Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, işverenlerce, İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler, ücret olarak vergilendirilecek. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, Fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak. Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişilerin, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketleri ait iştirak hisselerini en az 2 yıl elde tutmaları şartıyla vergi usul kanununun değerlemeyi ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75 yeni yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iraklarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027'yi uzatılacak. Yıllık indirim tutarı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu hüküm, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir veya kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek. Yüksek öğrenim kredi ve yurt hizmetleri kanununda yapılan değişiklikle öğrenim kredisi alanlar borçlarını aldıkları miktar kadar ödeyecek. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişki kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara %10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda tüfenin %10'den az olması halinde tüfe uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla 3 defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak. Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zamlı hesaplanacak. Taksitlerin... Son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zaman aşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aktarılacak. Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya %90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilecek. Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeksli hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, Öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar yade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak. Yersiz yapılan muhtaç ve evde bakım yardımı ödemeleri geri alınmayacak. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunda yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki kişilere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ve bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında herhangi adli, idari ve icra-i takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idare tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek. Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileriyle diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intern eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere, Devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4702 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak. Tutarda aylık ücret ödenecek. Bu ödemeden herhangi bir vergi kesilmeyecek. Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak. Turizmi teşvik kanununda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran bakanlık döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğü veya iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek. Sosyal hizmetler kanununa eklenen geçici maddeyle, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç fazla, Yersiz ödenen ve geri alınması gereken evde bakım yardımı ödemeleriyle bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden önce bu kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar bakımından ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğmayacak ve yapılmış olan tahsilatlar iade edilmeyecek. Kısa çalışmaya ilişkin işlemlere düzenleme. İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenleme ile COVID-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakli ücret desteği işlemleri hakkında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecek. Bu kapsamda COVID-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ile nakli ücret desteği ödemelerinde hatalı işlemlerden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemeler ile nakli ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene uygulanan idari para cezalarından, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemeyecek. Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan dosyalarda kurum ve bakanlık aleyhine yargılama giderine hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan dönemde işveren tarafından işçi çıkarılmasına istinaden oluşan fazla ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına konu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakde ücret desteği ödemeleri bu madde kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması veya kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya beraat kararı verilenler hakkında bu madde uyarınca terkin bütünleri uygulanacak. Gümrük kanununda yapılan düzenleme ile geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük idaresine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak. O iki açıklama ihtimali güçlendirdi. Polislerde konuşuluyor. İşte asgari ücretle ilgili yeni tahmin, yüzde 58 artışla. Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına göre değişmekle birlikte, orantısız şekilde yüksek olduğu değerlendirilen cezalarda indirime gidilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine göre, bankacılık düzenleme ve denetleme kurulup, BDDK, bir banka ya da banka grubu için faaliyet konuları bazında sınırlama veya kısıtlamalar getirmek suretiyle faaliyet izni vermeye yetkili olacak. Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinde önemli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken usul ve esasları belirleme yetkisi gibi veriliyor. En az 5 banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketlerin tabi olacağı usul ve esasları belirleme yetkisi de kurulunda olacak. Mevduat bankalarının katılım fonu kabulü, finansal kiralama işlemleri, katılım bankalarının mevluat kabulü, kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve katılım fonu kabulü gibi faaliyetlerde bulunmaları ve faaliyet sınırlamaları veya kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve menfaat sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kısıtlama ve sınırlamalara aykırılık teşkil eden tutarın %100'üne kadar idari ceza verilecek. Sosyal güvenlik kurumunun taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da dahil olmak üzere her türlü satışı ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Teklifli, 2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış Kamu Üniversite Sağlık Hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumu'na 31 Aralık 2022'ye kadar verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam tahakkuk tutarının götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda, aradaki farkın terkin edilmesini öngörüyor. Terkin edilen tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak. Sermaye Azaltımında Vergileme Sermaye kaynak aktarımından itibaren beş yıl boyunca sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, bu sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya aynı sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içindeki unsurlar tespit edilerek vergilendirme yapılacak. Beş yıldan önce sermaye azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra sadece kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve aynı sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak. Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların bazılarının 5 yıllık süreyi aşması, Bazılarının ise aşmaması durumunda ise söz konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ilave edilme tarihi beş yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylelikle sermayeye ilave olunan kaynakların en az beş yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının güçlü kalması teşvik edilecek. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, Azaltıma konu edilen sermaye unsurları da sermaye azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu hükümler kapsamında tespit edilecek. Ancak bu tutarlar üzerinden kar dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar kapsamında vergi kesintisi yapılmayacak. Kur korumalı mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılıyor. Teklifle 2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, Dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları istisna kapsamına alınıyor. Düzenleme ile Türk Lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenecek. Cumhurbaşkanına istisnaiıp 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor. Kaçak Akaryakıt'ın Tasfiyesi Kaçak Akaryakıt'ın tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yerine getirilecek. Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek. Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek. Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar. Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, Senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Haziran 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların ana para veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olacak. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak. İçme sularının Sağlık Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan her türlü tetkik ve tahlil bedellerinden ilk özel idarelerince 30 Eylül 2022'ye kadar ödenmemiş olan alacak tutarları ferileriyle birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, İcra takiplerinin ise iptaline karar verilecek. Karar verilmesine yer olmadığına veya takibin iptaline karar verilen hallerde yapılan masraflar taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmolunmayacak. Finansman şirketlerini, redilendirecekleri mal veya hizmetleri temin eden satıcılarla önceden yazılı şekilde yapmaları zorunlu olan sözleşmeleri, uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak da yapılabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununa tabi şirketlerce kuruluş izni için aranan veya şirket ortaklarınca kurucularda aranan şartların kaybedilmesi durumunda bunların faaliyet iznini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek. Hizmet sağlayıcılarınca kurumlar vergisi beyannameleri ekindeki gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde ikisi, Bunlar vergisi beyanlemesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bildirilecek. Hizmet sağlayıcıları tarafından belirlenen katkı payının tahakkukuna esas bildirimlerin süresinde yapılmaması veya eksik yanlış yapılması ya da belirtilen süre içinde katkı payının ödenmemesi eksik ödenmesi halinde Bakanlık tarafından hizmet sağlayıcısına yapılacak tebliğle bildirimin veya ödemenin, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yapılması istenecek. Bu süre içinde katkı payının tahakkukuna esas bildirimin eksiksiz ve doğru yapılmaması, katkı payının ödenmemesi veya eksik ödenmesi hallerinde bakanlığın bildirimi üzerine bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunca hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek. Hizmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı ekim aralık dönemi posta hizmetlerinden elde edilen net satış hasılatına isabet eden miktarın %2'si gelecek yıl Mart sonuna kadar bakanlığa bildirilecek. Hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek. Turizm payı Ferakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikle idari para cezası alt ve üst sınırları güncelleniyor. Alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ceza tutarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğüyle failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın karar alma organı olan Yönetim Kurulu Başkanı, Tanıtma Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olacak. Kamu özel sektör işbirliği ile yönetilen ve ağırlıklı olarak seçimle iş başına gelen özel sektör temsilcilerinden oluşan yönetim kurulunun Bakanlık Turizm İşletmesi, belgeli bileşik tesisler ve konaklama tesislerinin bulundukları bölgelerdeki sayıları dikkate alınarak Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin temsilci sayıları artırılıyor. Turizm işletme belgeli yeme içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesisleri de ülke çapında seçimle 3 yıl süreyle ile belirlenecek bir üye ile temsil edilecek. Turizm payı alınan işletmelerin turizm payı oranları azaltılıyor. Buna göre, turizm payı, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, bakanlıktan belgeli yeme içme ve eğlence tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5, seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden 10 binde 7,5 yerine 10 binde 5 oranında alınacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletme belgeli deniz turizmi araçlarından turizm payı alınmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Ancak bu araçlardan 31 Aralık 2022 tarihine kadar turizm payı alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılmasına 30 günden az süre kalması halinde seçimler 2 aya kadar ertelenecek. Seçime ilişkin usul ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek. Şans Oyunları Milli Piyango hakkında kanun hükmünde kararnamede yapılan değişiklikle, eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen başvuru sahiplerince alınan izin bedelleri düzenleniyor. Buna göre, karşılığı nakit olmayan piyango düzenleme izni için 2000 lira başvuru bedeli alınacak. Yapılan inceleme sonucunda izin verilmesi kararlaştırılan piyangolarda tahlit edilen ikramiye, Ödül veya benzeri menfaatlerin toplam rayç bedelinin %15'i için ayrıca izin bedeli alınacak. Yurt dışından ithal edilen veya başka gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretilen, temin edilen ya da ticaretine konu edilen mal ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması halinde bu oran iki katı olarak uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek piyangolardan ise başvuru veya izin bedeli alınmayacak. Başvuru bedeli, yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak. Teklifle, illegal şans oyunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda her türlü eşeğe piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 bin güne, yurt dışında oynatılan her türlü eşeğe piyangosu, şans oyunu, Müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet yoluyla ve vs. suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5000 güne, her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunlarla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne, kişileri reklam vermek vs. surette her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Fiziki veya elektronik ortamlar üzerinden üçüncü kişilerce düzenlenen her türlü eşya piyangosu, şans oyunları ve müşterek bahis veya benzeri oyunları oynayanlara, Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Gerekli izni alan ancak çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler, tahlitlerini yerine getirmeyenler 2 aydan 2 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Belirlenen suçların işlendiği iş yerleri mahallenin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın 3 aya kadar süreyle mühürlenerek kapatılacak iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları, mahallenin en büyük ülke idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından 5 iş günü içinde iptal edilecek. Bu suçlarla bağlantılı olarak şans oyunları, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis veya benzeri oyunların oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaade edilecek. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Teyzesi kendi çocuğunu karşılamak için evde yalnız bıraktı. 3 yaşındaki Barış'ın kahreden sonu. Ağırköy'ün sattı. Ana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar. Bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gerçi öğrenenler duygulandı. Arda Güler polise sarıldı değerli izleyenler. Hmm. Ankara gücü final maçı öncesi Arda kadın polis memuru arasında yaşanan olay herkesin beğenisini topladı. Sarılacı üretlerinin ısınma, ısınma yaptığı esnada takımdan ayrılıp polise doğru koşan Arda polis memuruyla hasret giderdi. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Arda'nın sarıldığı polisin teyyesi olduğu ve uzun süredir görüşmedikleri öğrenildi. Spor. Spor. Diner Balçı'yı Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket. Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket. Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı. Gerçek sonradan ortaya çıktı. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile kadın polis memuru arasında yaşanan olay herkesin beğenisini topladı. Sarılıcı civertlilerin ısıma yaptığı esnada takımdan ayrılık polise doğru koşan Arda, polis memuruyla hasret giderdi. Gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Arda'nın sarıldığı polisin teyzesi olduğu ve uzun süredir görüşemedikleri öğrenildi. Arda Güler Arda Güler, Ankara gücü Fenerbahçe maçı öncesi polis olan teyzesiyle hasret giderdi. Fenerbahçe'nin ısınma yaptığı esnada saha kenarına gelen Arda, polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı. Kameralara yansıyan o an sosyal medyada büyük beğeni topladı. Tribünler alkışladı. Arda ile polis olan teyzesinin sarıldığı sıralarda Ankara gücü taraftarı yoğun alkışla destek verdi. Duygusal anlar yaşayan ikili sonrasında tribünlere dönerek teşekkür etti. Ankaralı olan Arda Güler'in tüm akrabalarının Ankara'da bulunması sebebiyle, Ankara gücü maçı onun için duygusal bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Görüntüler B'ın Sports'tan alınmıştır. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlarda izler, dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kulislere konuşuyor. Asgari ücrette artış en az ne kadar olacak? 12 o o iki açıklama ihtimali güçlendirdi değerli izleyenler. Tüm Türkiye asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yeni asgari ücretle ilgili çok sayıda rakam telaffuz edilirken yapılan açıklamalarda da yakından takip ediliyor. Son yaşanan gelişmeye göre ise 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde işveren sigorta prim desteği %58 arttırılıyor. Bu artış kulüsterde asgari ücretle ilgili yeni bir rakamın konuşulmasına da neden oldu. Söz konusu artışın asgari ücrete yansıması halinde. Yeni asgari ücretinin 8.690 TL çıkması öngörülüyor. Finans. Finans. Ekonomi. O iki açıklama ihtimali güçlendirdi. Polislerde konuşuluyor. İşte asgari ücrette yeni tahmin %58 artışla. O iki açıklama ihtimali güçlendirdi. Polislerde konuşuluyor. İşte asgari ücrette yeni tahmin %58 artışla. Tüm Türkiye asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Yeni asgari ücretle ilgili çok sayıda rakam telaffuz edilirken yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. Son yaşanan gelişmeye göre ise 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde işveren sigorta prim desteği %58 artırılıyor. Bu artış, polislerde asgari ücretle ilgili yeni bir rakamın konuşulmasına da neden oldu. Söz konusu artışın asgari ücrete yansıması halinde yeni asgari ücretin 8.690 TL'ye çıkması öngörülüyor. Ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri asgari ücret. Milyonlarca vatandaş, asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken pek çok farklı rakam da ortaya atılıyor. Siyasilerin asgari ücrete ilişkin açıklamaları da yakından takip edilirken kulislerde tekrar yeni bir rakam konuşulmaya başlandı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Ne kadar asgari ücret zamlı yapılacak? İşte detaylar. İşte asgari ücretle ilgili o tahmin. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir dedi. Bütçede en dikkat çeken kalem ise işveren sigorta prim desteği oldu. 2022 bütçesinde 43,1 milyar TL olan işveren sigorta prim desteği önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. Buna göre toplam %58 artış hedeflenen sigorta prim desteğiyle aynı oranda asgari ücret artışı olması halinde yeni asgari ücrete dair beklenti de kulislerde konuşulmaya başlandı. Bu durumda net asgari ücretin 8690 türk lirası olması bekleniyor. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız. Merkezi <gülüyor> Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, Geleceği Gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin açıklamasında, asgari ücreti aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda 2023 yılı için asgari ücrette en az 8690 lirası yani yüzdelik bir artış olması ihtimali kulislerde konuşulmaya başlandı. Şimdi asgari ücretle ilgili tartışmalar devam ederken yapılacak açıklamalar da yakından takip ediliyor. Asgari ücret zamlı için bakan bilginden son dakika açıklaması, en kapsamlı müdahaleyi yapacağız. Asgari ücret ne kadar zamlanmıştı?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 Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurmuştu. Böylece asgari ücreti %30 artışla net 5500 liraya yükselmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sterlin dolar karşısında gaza bastı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Format'ta sürpriz tercih değerli izleyenler Fenerbahçe e, Ankara gücü kendi evinde Fenerbahçe ağlayacak. Maç 20'de başlayacak. Maç Eryaman Stadyumunda oynayacak. Maçı Halil Umut Meyler yönetecek değerli izleyenler. Maçı sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada ilk 11'e bakacak olursak Ankara gücünde Kale'de Gökhan Akkan. Mekke Mokit, Yasin Gürüler, Uros, Makovic, Nihat Muzloviç, Müz Yaserit, Josezor Rodriguez, Emre Kılınç, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, George Re Bros, Ali Sove, Yeneklerde Bahadır Han Güngördü, Oğuz Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Marlon Rodriguez, Perhinho, Anastasya şah Şahverdi Çetin, Lamine Diak, Federico Makeda, Fırat Can Üzüm, değerli izleyenler ve Fenerbahçe'de kalde Altay Bayındır. Se Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Salayi, Lincoln Henrique, Wirt, Okay Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Michael Crispulo, Enner Valencia, Mikolje Batoşi, İrfancan Kahveci ilk 11 bu şekilde ve İrfancan İrfancan Eğribayat, Ezgi Jan Aloski, Çağatay ıı, Kuru Kalıp, Yiğit, Efe Demir, şu an Petro, İsmail Yüksek, Arda Güler, Yusuf, Kocatürk, Serdar Dursun ve Diego Rossi ile gerekler bu şekilde Ferah Maçı sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz. Etv ve asgari ücret derken ve bir hamle daha maaşlardaki kayıp bitiyor değerli izleyenler. Son dakika haberi ve bir yanda asgari ücret bir yanda EYT. Vatandaşın gündeminde bu iki konu var. EYT'de staj ve çıraklık dönemlerinin sayılıp da büyük merak konusu oldu. Sözleşmeli personelin kadrosu da genişliyor. Bir konu var ki çalışan milyonlarca kişi için kritik. Ücrette kayıp dönemi bitiyor. İki bakanlık görüşmelerini sıkıştırdı. İşte son dakika haberin detayları. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika çalışan milyonları ilgilendiriyor maaşlar dokuzuncu aydan sonra düşüşe geçiyordu ücrette kayıp bitiyor son dakika çalışan milyonları ilgilendiriyor maaşlar dokuzuncu aydan sonra düşüşe geçiyordu ücrette kayıp bitiyor son dakika bir yanda asgari ücret bir yanda EYT ye. vatandaşın gündeminde bu iki konular EYT staj ve çıraklık dönemlerinin sayılıp sayılmayacağı da büyük merak konusu sözleşmeli personelin kadrosu da genişliyor bir konu var ki çalışan milyonlarca kişi için kritik. Ücrette kayıp dönemi bitiyor. İki bakanlık görüşmelerini sıklaştırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları. Bekarı, evlisi, çalışanı, yaşlısı, genci. Herkes 2023 asgari ücret zammını merak ediyor. EVT ile ilgili de prim detayları netleşiyor. Bakan Bilgin, son olarak asgari ücrete enflasyonun üstünde bir zam yapılacağını duyurmuştu. Çalışanları ilgilendiren bir detay daha söz konusu, bilindiği gibi vergi dilimleri nedeniyle Eylül'den sonra çalışanların maaşları düşüyordu. Son dakika, evliyete ve asgari ücret sonrası bir kritik hamle daha. Devlette sözleşmeli olarak görev yapan memurların 4A kadrosuna geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Memur sendikalarıyla yapılan müzakereler de tamamlanmak üzere. Talepler bakanlığa sunuldu. Kamuya geçecek kadrolu personel sayısı 600.000'i bulabilir. Çalışanlar dikkat, ücrette kayıp bitiyor. Faruk Erdem, yeni asırdaki yazısında kritik konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın görüşmelerini sürdürdüğünü bu çalışma bittiğinde vergi dilimlerinin yeniden belirleneceğini, ücret düşüşlerinin de önüne geçilmiş olacağını belirtti. Son dakika eğitimde kadın ve erkek için yıl şartında kritik detay. Bir yıl daha bekleyebilirler. Eğite emeklilik zorunluluğu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O iki açıklama ihtimali güçlendirdi. Kulislerde konuşuluyor. İşte asgari ücrette yeni tahmin. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İETT otobüsü şarampole düştü değerli izleyenler. Olay İstanbul'un Başakşehir ilçesine meydana geldi. Park halindeyken el freni boşandığı iddia eden İETT otobüsü şarampole düştü. Otobüsü düştüğü yerden 3 vinç güçlükte çıkardı. Olayda şans eseri yaralanan olmaz. Haber. Haber. Güncel. İETT otobüsü şarampole düştü. 3 vinç yardımıyla güçlükle kaldırıldı. İETT otobüsü şarampole düştü. 3 vinç yardımıyla güçlükle kaldırıldı. Olay, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Park halindeyken ev freni boşaldığı iddia edilen İETT otobüsü şarampole düştü. Otobüsü düştüğü yerden 3 vinç güçlükle çıkardı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza Saat 18.00 sıralarında Başakşehir Şahin Tepe Mahallesi 2252. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre park halindeyken el freni boşalan İETT otobüsü harekete geçti. İnceleme başlatıldı. İçinde kimsenin olmadığı otobüs aydınlatma direkleri ve trafik işaretlerini çarptıktan sonra şarampole düştü. 3 vinç yardımıyla güçlükle kaldırılan otobüs İETT garajına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. D.L.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Giyad, stıkları Florya'da buluşturdu. Araç sürücülerini ilgilendiriyor. Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti. Son dakika İstanbul'da Lüks rezidansta büyük yangın. Bina en alt kattan en üst kata kadar tutuştu. Yangının sebebi belli oldu. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS, e. son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden, finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuları... A haber Bütüreniz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Biliyorum. Kalkan'a ve daha gerçeği açıkladı değerli izleyenler. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanser tedavisi gören Billur Kalkavan Cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalkavan bugün kuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun kardeşi Rıza Kalkavan ve Billur Kalkavan 13 yıllık sevgilisi Bora Bahad Bahadırlı Cavi avlusunda taziye kabul etti. Cenaze törenine İlber Orta'yla Hamdi Alkan, Halis Hezai birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı. Kalkavan'ın sevgisi Bura Bahadırlı cenaze töreninde bilinmeyen o gerçeği de açıkladı. Magazin. Magazin. Güncel. Bilnur Kalkavan'a veda. Sevgilisi Bura Bahadırlı o gerçeği açıkladı. Bilnur Kalkavan'a veda. Sevgilisi Bura Bahadırlı bilinmeyen gerçeği açıkladı. Bilnur Kalkavan'a veda. Sevgilisi Buğra Bahadırlı o gerçeği açıkladı. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Bilur Kalkavan, cumartesi günü 59 yaşında hayatını kaybetmişti. Kalkavan, bugün İncirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Oyuncunun kardeşi Rıza Kalkavan ve Bilur Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İlber Ortaylı, Hamdi Alkan, Halil Sezai, birçok ünlü isim ve sevenleri katıldı. Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı cenaze töreninde bilinmeyen o gerçeği de açıkladı. Başarılı oyuncu ve sunucu Hilur Kalkavan, 59, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Kalkavan, 15 Ekim 2022'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mantar enfeksiyonu sonrası bağışıklığı düşen ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Kalkavan, Bugün Zincirlikuyu Kuyu Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Kuyu mezarlığına defnedildi. Sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Kalkavan'ın erkek arkadaşı Bura Bahadırlı, sanatçının ölümünün ardından yaptığı açıklamada Ocak ayının ortasında koronavirüs geçirdikten sonra doktora gitmişti. Sonrasında lenfleri şişmeye başlamıştı. Nisan ayına yakın Mart ayının sonuna doğru bana göğsünde sıkışma olduğunu söylemişti. Tomografi çektir demiştim. Koronavirüsten sonra olabilir diye düşündük, tomografi çektirdi. Böyle gitti doktora, biz de bir yere gidiyorduk o rapor geldiğinde. Rapora baktım, akciğerde 5 santim büyüklüğünde bir kitle, aynı şekilde karaciğerinde de vardı. Kemiklerine kadar metastaz yapmıştı. Doktor bize bir an önce onkolojik kliniğine görünmemiz gerektiğini söyledi. Bildir, bunu duyduğunda çok üzülmüştü, yıkılmıştı. Benim de başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor, dedi. Tümörlerde gerilemeler oluyordu. Kalkavanın kanser mücadelesini anlatan Buğra Bahadırlı, çok ilginçtir ki, tetkiklerinden iki gün sonra karaciğer tümörü ilerlemeye başladı. Hayatımıza kırmızı reçeteli ilaçlar girdi. O zaman kanserle uğraşan birinin nasıl sıkıntılar çektiğini, nasıl uykusuz geceler yaşadığını anlamaya başladı. Stresi başladı. Biz doğru tedaviyle, bu süreçleri çoğunlukla durdurmuştu. Sonraki süreçte bu sürece sürüklenen zamana kadar, 2-3 haftaya kadar doktor çok iyi bir yol aldı, sana son tetkikimi, yapıp resmi açıklamayı yapacağım demişti. Tümörlerde gerilemeler oluyordu, enerjisi çok iyiydi, bacakları, kolları tekrar çalışmaya, ağırlık kaldırmaya, yürüyüşlerine başlamıştı şeklinde konuştu. 3 ay ömür biçmişlerdi. Sevgilisi Buğra Bahadırlı, Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce de yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Doktorların Billur'u tedavi edebilecek ilaçları vardı ama tedaviden çok ümitli değillerdi. Billur'a üç ay ömür biçmişlerdi. Bunu da sonrandan öğrendim dedi. Evi boşaltın dediklerinde hayatta bağı azaldı. Kalkavanın yıllardır yaşadığı cadde bostandaki evinin kentsel dönüşüme girdiğini ve sanatçının bundan dolayı çok üzüldüğünü anlatan Bahadırlı, kentsel dönüşüme çok üzülüyordu, çok canı sıkılıyordu. Vücut çok yorulmuştu. Oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdiği için 90 gün içinde boşaltın dediler. Bilyun'un morali çok bozuldu. Üzüntüden iki günde 1,5 kilo verdi. Bu süreçte hastanede kalmak istedi. Yeni evimize geçeriz demişti ama kısmet olmadı. Tam iyileşmeye başlamıştı ama bu ev konusu yüzünden hayatla bağı azaldı. Morali çok bozuldu şeklinde konuştu. Ben ölürsem o çok yalnız kalır. Konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Vura Bahadır'ı, dün Seren Serengil ile konuştun. Kendi aralarında da konuşuyorlar süreci, en son bir eve dönmem lazım. Vurayı bırakmamam lazım çünkü ben ölürsem o çok yalnız kalır demiş. Çok haklı. Acıyan yer orası, acıdan da kendi kişiliğim onun tarafında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bir laf vardır, ölüm hayatı bitirir ilişkiyi değil devam edecek mutlaka diye konuştu. Sanatçının yakın dostu Hamdi Alkan da, son anına kadar sokaktaki insanlar, sokak hayvanları, canları için en kötü zamanda paylaşım yapıyorsa bu onun ne kadar iyi insan olduğunu gösterir. Ben buraya onun iyi bir insan olduğunu ifa etmek için geldim. Beklemiyordu bunu, böyle bir şeyi, Hayat dolu bir insandı. Başka bir şey gelişti, kanser domino gibi bir hikaye, siz onu iyileştirirken vücudunuzda başka bir şey oluyor. Çok üzüldüm, başımız sağ olsun dedi. İkinci vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilur Kalkava'nın cenazesi Zincirli mezarlığına defnedildi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cinsiyet değiştirmek için... Ana haber, mülkerimiz devam ediyor yaklaşık e, bir saate kadar bu ekran var değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve maç başları değerli izleyenler maçta şu an 4. dakikada ve maçın 3. dakikasında Fenerbahçe şu an 1-0 önde. Golde 3. dakikada Makuyi Batoşi'yi kaydettik. Maşı dediğimiz gibi sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. O tuvalde dikkat çekti Erdoğan açıklayacak değerli izleyenler. Son dakika bana göre AKPG Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonra saçlama yaptı. Çelik partındaki maden kazasının şeffaf bir şekilde soruşturulacağını ifade etti. yandan... 28 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye vizyonu konuşması yapacağını bildiren Ömer Çelik, bütün vatandaşlarımıza 28 Ekim'de Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak Türkiye vizyonu konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz dedi. Haber. Haber. Politika. Son dakika. AK Parti meclis sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklama. O tarihe dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Son dakika, AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklama, o tarihe dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Son dakika haberi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, Bartın'daki maden kazasının şeffaf bir şekilde soruşturulacağını ifade etti. Öte yandan 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye vizyonu konuşması yapacağını bildiren Ömer Çelik, Bütün vatandaşlarımızı 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak Türkiye vizyonu konuşmasını dinlemeye davet ediyoruz dedi. Son dakika haberi. AK Parti sözcüsü Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızdan bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir Türkiye vizyonu konuşması yapılacak ifadelerini kullandı. Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na yanında mısınız? Göndermesi. AK Parti'de yoklama yok. Çelik'in açıklamalarından satır başları. Bartın'daki maden kazasına ilişkin olayın aydınlatılması için her türlü soruşturma yapılacak. 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızdan bir gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir Türkiye vizyonu konuşması yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir NATO ülkesinin dayış ile mücadele konusunda kendisine dayanak aldığı yerin pyd terör örgütü olması son derece vahimdir. O zaman dünyada kime karşı terörle mücadele konusunda ilkeli olmaktan bahsedeceksiniz. Herkes kendi ulusal güvenlik anlayışını çok dar, son derece indirgemeci, Müttefiklerini düşünmeden bu şekilde tanımlarsa ortaya çıkan tablo bir NATO üyesi ülkenin bir başka NATO üyesi ülke için tehdit teşkil eden terör örgütüyle iş tutarak dünya Daeş ile mücadele etmesi gibisinden son derece garip bir tablo ortaya çıkarır. Tahıl Koridoru Anlaşması Önümüzde tahıl koridorunun gerçeklemesi gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir gaz koridorunun da gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Herkesi bu konuda Türkiye'ye destek vermeye davet ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na tepki. Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti gizemli sekiz saat olayı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendisini destekleyenler son derece başarısız ve manasız ziyaret olarak değerlendirdiler. Bu kadar şeffaflık diyen birisi geziye katılanları da atlatarak sekiz saat ortadan kayboldu. Şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri gezisine ilişkin, şunu söylemek isterim ki, bunu söyleyen bir cütliydi, Cumhurbaşkanı olacak kişinin sadece kapasitesine bakılmaz aynı zamanda uluslararası aktörlerin kime işaret ettiğine de bakılır. Bunu hangi cüphlinin söylediğini ben söylemeyeyim siz bulun. Kimin ne yaptığı bizi ilgilendirmez ama bu, bu kadar gündem olunca siyasetin de gündemidir. Başörtüsü düzenlemesine ilişkin yeni anayasa çalışmaları ve tartışmalarına ilişkin, Geçmişte yapılanın yanlış olduğunun vurgulanması önemli ama zamanında yaptığınız açıklamalar yüzünden bir nesil iki nesil kadınlar Türkiye'de geleceklerini kaybettiler. Burada şimdi ben sizle helalleştim derseniz burada bir samimiyetsizlik ortaya çıkar. DDA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan tepki gösterdi, dünya liderleri şok yaşadı. Oğuzhan Uğur'un FETÖ firari... Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda izler dostlarımız ve saat saatlerim... oldu ve bu devam ediyor ki tarkanhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber görmek istiyorsanız haber sitemiz olan tarkanhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizi destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle iyi akşamlar dileriz hoşça